Radyatörümüzün kapağını açtığımızda köpürmeler meydana gelmişti, görebiliyorsunuz. içinde açtığımızda Yağ kapağını açtığımızda, yağın arkasında şöyle köpürmeler meydana gelmişti. Ee, yağın içinde görebiliyorsunuz yağ durumu, grilleşmeler meydana gelmiş. Kremsi bir hal almaya başlamış. Bu da conta yakma belirtileri. Araca antifriz ekledik, bundan sonra oldu. Antifriz koymamdaki sebep, antifriz koymazsak bu sefer çürümeye devam edecek, işten çürüme yapacaktı. Bu sefer her türlü yine patlatacaktı contayı. Ondan dolayı antifriz ekledik araca. Dikkatli kullandık. Haraldi yaptırmadan patlayacağını bildiğimiz için. Yapım işlemlerine geçmeden önce Aracımızı bir çalıştıralım. Çalıştırdığımızda da patırdama yapacak. Ama çok böyle anlık patırdama yapıyor. Bazen 3 saniye, 4 saniye yapıyor. Evet gördüğünüz anlık bir patırdama oldu. Bu bazen ise 5 saniye, 6 saniye sürüyor. Bunun sebebi ise Pistonlara su girmesi. Pistonlara su girmediğinden dolayı da patırdama yapmayı meydana getiriyor. Evet, söküm işlemlerine başlayacağız. İlk başta böyle hava filtresi kazananımızı sökeceğiz. Daha sonra radyatörü de sökeceğiz. Radyatörü sökmeden de bu işler yapılır ancak e, iş alanı yani yapabileceğimiz alanı biraz daha böyle açmak bizi daha rahat çalışmaya iteceği için onları da yapacağız. Burada da vidaları görebiliyorsunuz. Sindir kapağımızın vidaları. Bu vidaları sökerek bu işlemleri gerçekleştireceğiz. Hava fitrimizi söktükten sonra sıra karbüratöre geldi. Karbülatörü de gördüğünüz gibi, şurada sağda solda iki tane vidası var. O vidaları sökerek karbülatörümüzü yerinden alacağız. Bak, tabi kabloları da çıkartacağız yerinden. Karbüratörü ve hortumlarını yerinden çıkardık. Bunların zaten yerini karışma sıkıntısı olmaz. Çok fazla da böyle bir teferratlı bir şey değil. Ezbere de yapabilirsiniz. Eğer yapamazsanız da ben videoda bunların da nasıl yapıldığını bağlantılarını yerinde gösteririm karbüratördeki. Trigger kapağımızı da söktük. Trigger kapağını söktükten sonra artık şu hortumları çıkartalım. Hursu hortumlarını çıkarttıktan sonra da radyatörü de yerinden çıkartacağım. Radyatörü çıkarmak çok zor değil. Şurada gördüğünüz solda bir vida var. Sağında da aynı şekilde vidalar var. Radyatörü yerinden çıkarttık. O solda gösterdiğim vidanın aynısı sağ tarafta da var. Onları çıkarttım. Yukarı çektiğimizde çıkıyor. Bu da bujiler. Bujileri de 21'lik lokma ile söktüm. Buji lokmasıyla. Ee, gördüğünüz gibi bu jüden de anlayabilirsiniz, conta yaktığını. Ee, oksitlenme var yani kahverengimsi bir renk. Külpütör kapağını çıkartmaya geldi sıra. Burada bir vida, ikinci vida, üçüncü vida, dördüncü vida, beşinci vida, altıncı vida olmak üzere altı tane vidası var. Daha sonra üstteki kısımdaki vidaları da sökeceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane vida burada var. Bunu sökmek için ise 13'lük anahtar kullanabilirsiniz. 13'lük anahtar çıkartıyor bunu. Sıra geldi yağımızı boşaltma işlemi. Üst kapak milin oradaki. Şu şekilde fısız yardımıyla boşalttım. Ee, gördüğünüz gibi bu kabın içine boşalttım. Ee, Şırınga ile boşatabilirsiniz, elimde olmadığı için ben bu yöntemi kullandım. Kendim bulmuş olduğum bu yöntem bu. Şuradaki vidalarda bu şekilde sökeceğiz. İlk başta eksentiyi sökmediğimiz için şuraya tekrardan vida attım. Olayı vidayı sıktım. Daha sonra eksentin içine şu şekilde demir parçası yerleştirip 17 anahtarla eksentimizi çıkarttım. Eksentik dişlisini çıkardık. Şuradaki çelteyi de görebilirsiniz. 3 tane de vida var burada. Buradaki vidayı da sökeceğiz. E, bu vidayı sökmek için kapağı çıkarmamız gerektiği için kapağı çıkarttık. Evet kapağımızdaki vidaları çıkarttık hepsine. Gördüğünüz gibi şuradaki vidayı çıkarttık. Buradaki vidaları daha sonradan aldık tekrardan. Bu şekilde kapağı çıkartacağız yeniden. Efendim şuna dikkat edin. Şurada gördüğünüz yuvarlak şimler var. Yani swap ayarımızı yapıldığı şimler. Onları... Düşürmemeye dikkat edin çıkartırken. Evet gördüğünüz gibi bir kapağı aldık. Şu gördükleriniz süpa fincanları. Bunların yerlerine dikkat edin. Bunları demek istemiştim az önce şimdi diyerek Bunların yerlerine sırasına dikkat edin. Yoksa süpa bayrılarınız bozulacak ve sıkıntı yaşayacaksınız. Evet içini gördüğünüz gibi antifis kullanmalarının sonucu. Buralarda hep pastanmalar var. Borunun içi de bu şekilde. Şöyle görebiliyorsunuz ki. Bildiğin yani tortulaşmış artık toz toprak ne var içinde var artık bunu da anteribiz koyduktan sonra bu sorunu çözmüş olacağız bu da termostat bunu da değiştireceğim hazır sökmüşken çünkü arabanın üstünde değiştirmesi zor oluyor ondan dolayı bunu da değiştireceğiz aradan çıkartmış olacağız gördüğümüz gibi buralar temiz duruyor ancak şuraya geldiğimizde gördüğünüz gibi şurada şöyle hep su girmiş içine belli zaten köpürmeler meydana gelmiş yani sağ silindirimiz kaçırıyor dördüncü silindir geçer Sindir kapağımızı taşlamaya geldi. Taşlamak için şöyle bir düz tahtadan yaralandım. Altına da P80 kuru ya da sulu zımpara fark etmez. Ben sulu zımpara tercih ettim. Sulu olarak yaptım. Bu şekilde ileri geri hareket yapıyoruz. Daha sonradan ince zımparayla 400 zımparaya kadar gittim. Bu şekilde işlemimi bitirdim. Silindir kapağını taşlama işimiz bittikten sonra silindir kapağımızı yerine montajlayacağız. Bunu yapmadan önce tabii ki saplamaları da değiştirmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi resimdeki saplamalar eski saplamalar paslanmış. Bu saplamalar sıcak, sıcağı yedikçe yani işlevini yitiriyor yavaş yavaş. Yani tork almıyor. Mesela bu vidaları 10 kiloyla sıkmamız gerekiyor. Toklamamız gerekiyor. Toklamadan bu silindir kapağını buraya yerleştiremeyiz. Hatalı bir işlem yapmış oluruz. Bunlara dikkat edin. Ben bunları sıfırladım. Yenilerini taktım. Bunlar eskilerin resimde gördüğünüz ve pas yapmış. Eğer sizde tork anahtarı da yoksa bunu... Bu el kantarları var. El kantarı yardımıyla yapabilirsiniz. Bende tork anahtarı mevcut olduğu için ben tork anahtarıyla 10 kilo sıktım. El kantarıyla siz bunu sıkabilirsiniz. Şimdi sıra sindir kapağımızın sıkma işlemine geldi e, tabii ki bu sıkma işlemini yaparken de vidaların yerleri sırası var hani vidaları böyle karışık bir şekilde toplamıyoruz. resimde gördüğünüz sırayla bu sindir kapağını topluyoruz. genelde üstten egzantikli sindir kapaklarını bu şekilde halka olacak dalgalanmayı görüyorsunuz 1 2 3 4 5 diye gidiyor yani sıralaması bu şekilde sindir kapağını 10 kilo toplayarak gidiyorsunuz yalnız Direkt 10 kilo sıkmıyoruz ilk vidayı. İlkten 50 kilo, 5 kilo sıkıyoruz vidayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'u 5 kilo sıkarak gidiyoruz. Daha sonra biraz bekledikten sonra 10 kiloyu yavaş yavaş aldırın. Hani bir anda direkt 10 kilo birinci vidayı sıkmayın. Bu şekilde hatalı işlem yaparsınız. Bu resimdeki gördüğünüz sıraya uyarsınız. Sorunsuz bir şekilde sinir kapağını montajlarsınız. Bir de şunu söylemeyi unutmuştum size. Bu sinir kapağını montajlarken yani yerine takarken bir de silindir kapağını sökerkenki işlem var. Sinir kapağını sökerken ise bu dalgalığın tam tersini yapıyorsunuz. Yani direkt ortadan sökmüyorsunuz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye gidiyorsunuz kapağı sökerken. Takarken ise ortadan başlıyorsunuz. Ya Bunlara dikkat edin. Bu şekilde yaparsanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ee, tabii aracın motorunu da çalıştırıp kabarcık yapacak mı yapmayacak mı bunu da hep birlikte göreceğiz. İlk başta tabii ki havasını alacağız sistemin. Evet, kapağımız yerine montajladık. Dediğim bir şekilde yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Şurada gördüğünüz vidalar, sindir kapak saplamalarımız, en önemli vidalar onlar. Onları daha demin anlattığım şey vidalar onlar. Yani o siyah vidaları 10 kiloyle sıkacaksınız. Evet, şimdi karbüratörle üst kapağımızı, yani karbüratör kapağımızı yerine taktık. Daha sonradan karbüratörümüzün bağlantılarını yaptık. Zaten bu hortumlar karıştırma gibi bir sıkıntınız olmaz. Evet, aracımızın motorunu şu an topladık. Motorun radyotunu kapadan açtığımızda herhangi bir baloncuk işlemi yok. Su buğardakta durur gibi duruyor. Şu şekilde durması gerekiyor. Bundan önce köpürmeler meydana gelmişti. Şu an istop ettiği için baloncuk çıkarttı. LPG ayarı yok. LPG ayarı yapılacak araca. Gazdan çektiğimiz zaman istop ediyor. Bu da LPG ayarı ile alakalı tamamen. Ee, şöyle hemen bir rollant ayar vidamızı biraz daha açalım. Rollant ayar vidasını açarak ayağımızı gazdan çektiğimiz aracın rolantide sabit kalmasını sağlayacak. Ee, gaz ayarıyla ilgili sıkıntımız olduğu için istobetti. Gazdan ağrı çektiğimiz zaman gaz ayarımızı yiyemek için araç. Ufak bir LPG ayarını yaptım. Ee, şu an aracı çalıştığına şekilde getirdim. Ee, şu an ayağımız gazda şu an hala. Rollantiyi ayarlamazdan tam nebis. Suyumuzu görüyorsunuz. Herhangi bir baloncuk çıkarma işlemi e, LPG ayarımız tam tutmuyor. yapıyor. E, yapıyorum. Diyaklamlarda yani, sıkıntı var. Yani, en son uygulayınca motorumuz durumuna e, bakıyorduk. E, gaz verdiğimizde de herhangi bir sıkıntı yok. Sesinde de gay gayet iyiyip çıkıyor. Avans ayarımız de yerinde. Suhu da, da herhangi bir problem yok. Teknik bir gaz ayarı işlerimiz kaldı.